19 saniyede geri sürdürülebilir miyim? 16 saniye. Arkadan kaldır beni. arkada kaldır beni. 11 saniye. 8 saniye. Arkadan kaldıracaksın beni. mor yerden Shadow Blade. Shadow Blade değil mi? Dexter ile. oyunda da var bayağı. kimi yapmışlar bu oyunu ya? Evet o şey biraz kanser geldi oynanın dışıysa. Ay çok kötü. Ay. Ne yaptım bilmiyorum. Harita yok. Ama hemen RPG şeklinde yapmışlar bir Belden çöplerini topluyoruz bakalım ama. Adamın starter benimkinden daha mı iyi? Evet. Şaka mı bu abi? Değil mi? Kardeşim bunu atar mısın? Ben nasıl atıyorum? Ha, Destroy Trash. <gülüyor> bu oylanmalı ya. Ne verdi bana? Ne skill trillerimiz var. bu move mu? Şurada bir skillimizi kullanalım. Ne yaptı bu? K, L, I, I. Skill tree. Alttakiler stat. Onun ne yaptığını bilmiyoruz bile. Görev olarak peki ne yapmamı istiyor benim şu anda. Aynı ile konuş diyor peki. O bir Niye adam moonwalk yapıyor? Tamam. Bu burada bir şeyler kesiyor. Bakalım. Suya girebiliyor muyuz? Aha! Eşyalarım mı gitti? Aha! aha biri eşyalarını bıraktı. Al topla topla topla topla topla. Çöpçülük hizmeti. Sağdaki benimkinden nasıl daha iyi olabiliyor? Neyse. Oluyor mu bunları trash diye işaretlersek şey yok edebilecek miyiz? Yok ettiğimizde bize bir şey veriyor mu? Hayır. Niye çöpçülük yapıyoruz öylese? Yübi yani softun destekleyici oyun böyle bir şey. bu değilmiş yani. Bu yübi softun değil lan. Arka planda çok birçok farklı oyunda çalışan ekibin bir araya geldiği oyun. Enter the Portal. Girelim. En kötü ölürüz. 5 tane Fauna öldür diye bize. Öldürelim. Öldürürüz. Ayıp ettin. Aha para. Para, para edecek mi acaba? Fauna dedi şu karşıdaki büyük ihtimalle borusu şey. Ee, çalıların içinden geçemiyoruz. Güzelmiş. <gülüyor> getti bosrum. Gidiyoruz da biraz uzaktaymış bu. Ne işe yarıyor? Ha. Ölen kişileri doğurabiliyor musun? Peki. Dodge yok tabi oyunda. Dodge olmadığı için kim kime dumduma ilerleyeceğiz gibi gözüküyor. Evet shift'i Abi shift'in kamera açısında gibi yapmış ya biraz. Ha, burada can doldurabiliyoruz. Can doldur ki birazdan büyük kopuşum var diyecek bunlara vurabiliyor muyuz evet vurabiliyormuşuz peki içinden bir şeyler atıyor mu vallahi atıyormuş o şu köşede de var vallahi ben toplarım beyler bunları tabii içinden bir şeyler çıkarsa çıktı mı a dodge varmış iki kere basınca tamam dodge varsa boss kesilebilir Bir de şu Loot'u da otomatik yapsaymış be. Bir hamallık, amelelik hissettirdi yani. 2022'de hala yere basıp edekis. Ye Neyse. Hop! Aa ne güzel zıpladı. Evet, bakta kalır mıyım? Bence kalırım. Bir emote yaparsam çıkar mıyım buradan? Hadi. Bırakayım emote'u. Oppa, evet çıktık. Yani Shift'eyken tekrardan shift'e basıp çıkmak zorunda değiliz. Otomatik atış dışıyla da çıkabiliyoruz. Ama şu sağ sola bakmak istediğimizde şöyle döndürdüğümde otomatik olarak shift'ten çıkması gerçekten kötü olmuş abi. Peki yolu bu kadar uzun yapmanızın sebebi neydi? Yani ben mi yanlış bir şey yapıyorum anlayamadım ama. Galiba boss fight'ın döneceği yere geldik. Birileri daha var burada. Selamünaleyküm. x kardeşim. Birisiyle birlikte denk geldik. Adam 31 level mi? Ya bunu da ben yok edeyim bari. Buna gerek kalmadı. internette yok ettik. Ne kazanacağız acaba bu oyundan? Aha! Sonunda bir fight. 10 level. Kardeşim busla beni. Teşekkür ederim. Kaz kaz. Biz partide değiliz bu arada. Ben senin partiyi ekleyip aynı dungeon'ı yapıyoruz. Ama partide değiliz. O uzaktaki yaratıkları... İyi ben tek başıma denerim. Ama oradan daha fazla da geliyor. Ben tek başıma deneyemem o kadar. 1 levelken o atraksiyona giremem. Özür dilerim. Sen nereye gittin? Ben daha kendi çapımda olan şunları bir temizleyeyim de. O arkadaşı kayıp mı ettik? Etmedik, karşıda takılıyor. Hopa, ben de geleyim. Vuramıyorum ama vuruyormuş gibi yapayım en azından. Oy oy oy oy oy. Tam vuruyormuş gibi de yapmıyorum. Ben senin narı alabiliyor muyum? Dostum Biliyorum. Eşeklik yaptım ama... Orada inventory'ye bakmamalıydım. Yo karşıda kesiyorsun işte. You failed. Teşekkür ederim beni kaldırdığın için. Yaptım. Yani girdim. Dungeon gibi bir şey buldum. Girdim. Orada birisiyle falan... ilerlemeye çalıştım. Ardından... Tabi ben 1 level'im. Yaratıklar 10 level. 2 vurayım dedim. Adam... Yaratıklar bana 2 vurdu. Öldüm ve doğamıyorum. Dolmak için ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ekranımda kocaman bir You Failed yazısıyla şu anda. Yani bu kadar uğraşıp böyle mi bu oyun yaptınız? Neyse ben kaçmam ya. Abime bir öğretmen lazım. Dört leveli keserim. Valla keserim ben seni. Doçlu da doge'luya. Görev falan da bakıyor. Abi işte ona bakınıyorum ama Ha level 16. E ben burayı yapar mıyım? Böyle portallardan geçiyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Şurada bir manayı doldurayım. Doldursam ne olacak sanki? Şuradan beni kaldırabiliyordu. Ha, kaldırmadı ama. Tamam, içeriden kaldıramıyor. Burada artık varmış. Peki. Ha, birazcık daha portala gir ve oyun yap tarzında bir şey yapmışlar abi. Şey, dungeon'ı bitir. Görevler değilsin sürekli. Sonda da büyük ihtimalle. boş çıkacak. Bunu kapattık. Di diğerlerine nereden gideceğiz? Peki. Herhalde buradandır. Ya, partideki arkadaşımın yerini de görebilseydim keşke. Bizi otomatik olarak mı sokuyor? Evet. Selamun Aleyküm. Ben skill verdim o kadar ama... Valla vuruyor biliyormuşum artık. Peki. Şunlar patlıyor mu? Yok. Aha pot buldum. Devam, devam, devam, devam. Sen bunları halledersin. Ben ileriye gidiyorum ya. Ha şimdi gelebilirsin yanıma. Birine işe yarıyor. Canımı mı dolduruyor benim inceden? Galiba. Benim backstab arkadan vurmam gerekiyor bu arkadaşlara ama arkalarına cam ya da görünmez olacağım bir şey lazım ki. Nasıl arkasına geçeceğim diğer türlü? Geçmeyeceğim herhalde. Beni nereye kadar kovalıyorsunuz? Neyse geldi. Çok önemli değil. İyi acil. <gülüyor> Biden değil mi? Biden valla. Vuruşa bak. <gülüyor> nazırcığım. Peki, peki, peki. Aa, yüzük düşürdüm. Onlar da beni düşürüyor. Peki burada ben iş yapabilir miyim? Bence yaparım. Yapamadım. Next level. Ne düşürdük? E düşürdüğümüz otomatik taktik otomatik canımızı arttırdı. Diğer oyundan partideki arkadaşımız nerede? Yok. Potları da hayvan gibi harcıyoruz. Bunlara değersek bizi üzecek herhalde. Bu da çok yavaşmış ya Beklemesem olur mu? Olmazmış Olmazmış Olmazmış Vallahi. <gülüyor> 19 saniyede geri sündürülebilir miyim? 10 saniye Arkadan kaldır beni Arkadan kaldır beni 11 saniye 8 saniye Arkadan kaldıracaksın beni Mor yerden Peki öldüğümüze göre şöyle hızlıca bir ilerleyelim. Ne oluyor bir ona bakalım. Normalde burayı bitirecektik. Devam edecektik abi. Burada Bir şey alıyoruz. Tamam. İkinci şeyi buradan kapatıyoruz. Daha sonrası için. Üçüncü için nereye gidiyoruz? Buradan yine devam edip. Burası loot yeri mi? Yooo hala devam ediyor. Ya, üçüncü tarafı da bitirdikten sonra burası galiba son boss'un olduğu yeri olacak. Şimdi bakmak istediğim diğer şey şu. en enemy that pet into the trap area will be rooted. Ha, saçma bir skill vermişim örneğin. Ya ben mi verdim bunu onu da bilmiyorum. Eski kayıttan bakarım abi. Adamın arkasına ninjalayıp, pas dediğim şey buydu işte. Yani benim şu backstrap'ı atabilmem için adamın arkasına geçebilmem lazım. Arkasına geçip bununla vurduğun zaman tertemiz şey yapacak. Peki, eee... Dual Blade kullandığında her seviye için şey kazan. Equiped Dexter bonusu verecek. Ne kadar Dexter'nin varsa cooldownları düşürecek. Bu da önemli olur genelde bu tarz karakterlerde. Ha, adamın arkasındayken defansını düşür. Stun. Bu birazcık daha gerekli mi? Aslında gerekli. Bir, bir level bile olsa en azından. Gerçi ne kadar cooldownları var? Enerji kost ve damage bakarsak. cooldownu her levelde ikinci levelde eksi bir buçuk yapacak. Üçüncü levelde eksi üç saniye düşürecek. Normalde cooldownı otuz saniye. Tamam. Şimdi oturdu. Diğer türlü olsaydı çok saçma olacaktı çünkü. Bunu kasmak gerekecek. Adamın arkasına gitmek gerekecek. Bunun cooldownını birazcık kasmak yeterli olur gibi. Onun dışında da Şuriken uzaktan vurmak için çok önemli değil. Önemli olan şu dördü. Eğer bir ninja yaratacaksak. Tabi şu pasif skilleri saymıyorum arkadaşlar. Önemli olan şu dördü olacak. Direkt adamın arkasına. Şundan backstab'i sok. Backstab'in esas hasarımız bu olacak. Daha sonrasında da arkasındayken defense'i düşür. Diğer mob'da Ve ikinci mob'u sana sok. Ve aynı zamanda da hasar sok tekrardan. Şu çok gereksiz bir skill oldu. Bunu ben vermemişim inşallah. Neyse şu yukarıda bir reset yeri gördüm. Bu basit bir incelemede başında kalsın arkadaşlar. Size böyle normal bir oynanış şeklinde atmış oldum ama. Bir sonrakinde de birazcık daha araştırıp e, gireyim. Ne yapmam gerekiyor? Takım kurmak gerekiyor mu? Ve aynı zamanda aranızda oynayanlar varsa Discord'da da bekliyorum arkadaşlar. Discord'da mutlaka yazın. Eğer parti gerektiliyse birlikte bir parti grup yaparız. Çünkü şu sıralar niftlikten diğer oyunlara pek vakit kalmıyor. Olabildiğince niftlik kasmaya çalışıyoruz ama neyse bunu da gelirine bir bakarım. Eğer bu da mantıklıysa tabii ki bunu da hızlı bir şekilde kasmaya çalışırım. Ama son gitmeden önce diğer yorumunda şu olacak. Yorumdan önce de şunu söyleyeyim. Burada galiba reset diyorduk. Orayı sıklamak için bingol kasmamız gerekiyor bir de. Yanlış yaptığımız bir tane hareket yüzünden. Evet, düzgün bir buitlere bakıp ona göre iş yapsak daha mantıklı olacak örneğin. Peki benim üçüncü skillim niye çalışmıyor? Onu da anlamadım. Örneğin dördüncü skill bunun arkasında çalışıyor olması gerekiyor. O da aktif olmadı. Birazcık daha benim oyunu inceleyip öyle dönmem daha mantıklı olacak deyip videoyu burada sonlandırıyorum. Sürekli bir şey bir şey diyorum. Bu bir şeyle. Tekrardan dönmeyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.